Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben hastayım. Geçmiş olsun bana. Tamam falan filan. Hemen ben neyse oyuna gelmek istiyorum. Etkinlik var arkadaşlar. Yine tekrardan Soulcraft'ta. Ee, şu anda başladı. Yeni başladı. bir Yaklaşık 10 dakika falan oldu. Ee, oyunumuzun ismi Soulcraft. Ee, Fractal üzerinden oynayacağız tekrardan. Daha önceden de oynadık bilginiz var. Fractal'da cüzen oluşturacağız. Kesinlikle cüzen oluşturulması lazım. Yoksa etkinlikten, ödülden pay alamayız. Toplam ödülden ne kadar solağında olduğundan bahsediyor ve ayrıca bunun da yanında NFT'lerden bahsediyor arkadaşlar. Vereceği NFT'lerden. İlk yüzde olmamız lazım. Ödülleri kazanabilmek için arkadaşlar. Buranın linkini de bırakacağım size. Sonra play now diyoruz. Launcher elixir'i indirmemiz lazım. Sizinle beraber geçen hafta indirmiştik. Hatırlarsınız belki. Bir önceki videolarda arkadaşlar Soulcraft'ta nasıl indirildiğini bahsettim hemen oradan bakabilirsiniz yukarıya kartlara ekleyeceğim neyse play now diyoruz ben şimdi burada durdurayım videoyu hemen hızlıca oyuna geçelim ha, bu arada arkadaşlar oyuna geçmeden önce şundan bahsedeyim size oyunun kurallarından işte en yüz oyuncu 45 sol artı nefteler demin bahsettiğim gibi orklarla kapışacağız oyunun oynanışında size göstereceğim ben aktaracağım Oyun içi mekaniklerden bahsediyor. İşte rakamlardan hani sol yukarıdaki klavye'deki rakamları kullanarak da e, madencileri kontrol edebiliyoruz. Turnuva takviminden bahsediyor. 11 Kasım 13 Kasım arasında toplamda 48 saat sürecek. Ödüllerin sıralaması arkadaşlar. İşte ödül dağılımından bahsediyor. Birinci sıraya 15 solana ayrıyeten de kara NFT veriliyor arkadaşlar. Onunla değeri gördüğünüz gibi 2500 dolar. Değerinde sola anıymış. Şimdi arkadaşlar hemen geçelim isterseniz oyuna. Neyse ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Elixir açtıktan sonra oyunları görürüz. İşte trend oyunlar vesaire vesaire. vesaire Yeni oyunlar var burada. İşte yakında eklenecek olanlar var. Benim indirdiğim oyun Hani oyunumuzun oyunumuzu ben daha önce indirdim. Burada sizde eğer sizde olmayacak burası. Sizde buradan bulup indirebilirsiniz Arkadaşlar şurada sol demo gördüğünüz gibi burada indireceksiniz sonra oyuna giriş yapacaksınız şu anda güncelleme gelmiş tekrardan güncelliyorum ben de tekrardan söylüyorum arkadaşlar ödülden pay kazanmak için kesinlikle ama kesinlikle Fraktal cüzdan adresinizin olması lazım onun da zaten çok basit çok rahat bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Şurada sağ yukarıda işte Connect Wallet var. Fraktal olarak seçeceksiniz. Size genel olarak hani kurtarıcı şeyler verecekler. Kelimeleri vesaire verecekler. Onları sakın kaybetmeyin. Onları saklayın. Eğer nasıl oluşturacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar sizin için isterseniz yine bir video yaparım. Fraktal cüzdan oluşturma diye. Bahsetmek istedim sadece sı i̇şte burada oyunun tarihçesinden vesaire bahsediyor arkadaşlar. İşte oyunun hikayesinden bahsediyor. Videonun detaylı açıklaması olması için ben buraları geçiyorum. Evet arkadaşlar, biz de böyle bir ekran karşılıyor. Ben şöyle bir oyunun sesini kısayım. Sizde belki duyulmuyordur. Bilgisayarın ses tarafını kısmıştım ben video kaydetmek için. Arkadaşlar burada Fraktal'la oturum açmamız lazım. Öncelikle buna tıklıyoruz. Sonra bizi Fraktal'ın sitesine atıyor. Bu arada arkadaşlar hasta hasta anlatıyorum size gecenin bu saatinde bu tarz içeriklerden yani en hızlı bir şekilde haberdar olmak için lütfen kanala abone olup zili de açın. Burada da işte girişi onaylıyoruz arkadaşlar. Aa, başarılı oyuna geri dönebilirsin. Defol git diyor bize kısacası. Biz de hemen oyunumuza dönelim arkadaşlar. Start diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buradan demo'yu seçeceğiz. Lütfen bekleyin diyor. Bekleyelim. Arkadaşlar burası e, madencilerimiz. İşte madenci NFT'lerimiz falan filan, tamam mı? İşte şu anda demo olduğu için yani bunların hepsini ekleyeceğiz arkadaşlar. Buraya artı diyoruz. Artı diyoruz. Ata eklenenlerde böyle gözüküyor arkadaşlar. Şurada işte mining power, işte kazma işlemleri, kazma gücü vesaire. Bunun özellikleri burada arkadaşlar. İşte NFT'lerin özellikleri vesaire. Karakterlerin özellikleri de şuradan ulaşabiliyorsunuz. Biz bunların hepsini ekleyelim. Tamam bitti. Ondan sonra bekleyelim. Niye bekledik? Yanlış. Sakın demeyin arkadaşlar. Sakın demeyin. Benim hatama geldi. Tekrardan şöyle bir giriş yapayım. Ne olur ne olmaz. Tamam giriş yaptık zaten burada. Tiki koydu arkadaşlar. Start dedik. Tekrardan ben hızlıca ekleyeceğim. Videoyu durduruyorum. <gülüyor> arkadaşlar bu arada kafanıza takılan herhangi bir şey olursa sormaktan çekinmeyin. Play dedim bu arada. Şimdi oyuna gireceğiz Evet arkadaşlar oyun başladıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılığı sıradaki bölümün gelmesine 53 saniye var bu karakter bizim savaşçımız tamam mı büyücümüz arkadaşlar işte bununla biz saldırı yapacağız Şuradaki madencilerimiz Bunları da böyle hepsini bir seçip taşıyabilir 2 yaparsınız 3'e basarsanız orada basarsınız klavye'deki rakamlar var arkadaşlar sol yukarıdaki bireysel olarak da takip edebilirsiniz şu solda yukarıda maden yerimiz var. Buraya getiriyoruz arkadaşlar. Madencilere. Şöyle gördüğünüz gibi yürüyor. Hemen şöyle gelsin. Şuna sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Kazı işlemlerini yapsın. Bizim bunları korumamız lazım. Bizim savaşçı büyücümüzde de koruyacağız arkadaşlar. Ona. Bunu da oraya getirelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kazıma işlemlerini yapıyorlar. Buradan da ork geliyor mesela bir tane. Bu orku öldüreceğiz arkadaşlar. Bunlar bizim skill'lerimiz. O bilgisayar çok kötü kasla. Q'ya basıp sol klik yaptığımızda orka hasar veriyoruz arkadaşlar. Skill kullanıyoruz. Sen sen niye geliyorsun bilmiyorum. Sen de kazıma işlemi yap. Aşağıdan da orklar geliyor arkadaşlar. Bunlar kazıma işlemini yaptı. Geriye gidip bu kazdıkları madeni saklayacaklar arkadaşlar. Götürecekler. Gelelim şöyle saldırı yapalım. skilllerimizi kullanalım böyle. Level aldık arkadaşlar. Level aldık ya. Şimdi bunlardan bir şeyler de düşüyor arkadaşlar. Can düşüyor, mana düşüyor. Onları da alabilirsiniz. Level aldık. Her level aldıkça canımız yükseliyor, manamız fulleniyor. Sonra bizim skilllerimiz güçlendirmek için bunlara night online'daki gibi, kraftaki gibi arkadaşlar int streng e, güç hız vesaire bunları veriyoruz MP vereceğim ben int vereceğim tamam mı skilimiz biraz daha güçlensin yamanlarımız yükselsin vesaire falan yeni orklar geliyor ama oyunum dondu <gülüyor> şöyle göstereyim size oyunum dondu bilgisayarım çok eski olduğu için arkadaşlar ben oyunu kapatacağım tekrardan bağlanacağım size her şeyi tekrardan göstereceğim yani anlattıklarımı anlatmayacağım tabii ki tekrardan size play diyelim oyuna girsin ben size kaldığımız yerden devam edeceğim. Evet arkadaşlar tekrardan oyuna ben bağlandım işte anlattığım yerleri geçtim vesaire. E arkadaşlar bu arada, bu arada oyunda çok fazla puan toplamamız lazım gördüğünüz gibi her state arttıkça bölüm geçtikçe puanımız artıyor. Bu madencilerimizi bizim kesinlikle korumamız lazım. Skillleri de arkadaşlar Q'ya bastık. Sol klikle orka işaret atıp ateş edebiliyoruz arkadaşlar. Her defasında skill'e basacağız. Şimdi E'ye bastım mesela skill kullandım. Ya yani match gibi bu. Büyücü. Öyle söyleyeyim ben size. Bunları öldürdüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine gelecek olan orkları bekliyorum ben. Burası wave bölüm 10'a kadar geliyor. Ondan sonra boss geliyor arkadaşlar. O boss'u da öldürmemiz gerekiyor. Evet buradan şimdi orklar geliyor. Ben bu orklara saldırı yapacağım. Bir de şuradan geliyor arkadaşlar. Yani gördünüz mü? Buradan geliyor. İki yerden geliyor orklar. Bu e, şeylerinizi her level aldıktan sonra arkadaşlar kendinizi güçlendirmeyi unutmayın. Yoksa çok güçsüz olursunuz. Şimdi gidelim. Buradaki orklara saldıralım. Bunları korumamız lazım. Kendinize can da verebiliyorsunuz. bunda can da veriyorsunuz arkadaşlar. Madencileri de cam verebiliyorsunuz bu arada. Evet karakterim geliyor. Şuna da saldırayım ki gitmesin. Kendimi Night Online'da <gülüyor> zombi <gülüyor> slotu dönüyormuş gibi hissediyorum ya. Harp slotu falan. Oynayanlarımız vardır elbet. Öyle düz atak da yapıyor arkadaşlar karakter. Tekrardan orklar geliyor arkadaşlar. Burada zaten ee, saniyesini görüyorsunuz. Diğer bölümün başlamasına kalan saniyeyi Hemen şurada. Burada da işte kaçıncı bölümde olduğunuzu görüyorsunuz. Ben isterseniz videoyu durdurayım. Hiç zamanınızı almayayım. Böyle izlemeyin beni. Gerekli önemli yerlerde arkadaşlar. Ben size bilgi veririm. Olur mu? Olur olur. Nasıl hayır diyeceksiniz ki zaten. <gülüyor> arkadaşlar bu arada mananızı, skilllerinizi iyi ayarlayın. Çünkü bittikten sonra kullanamıyorsunuz. Tekrardan söyleyeyim ben. Yani kendime güç verdikçe arkadaşlar gördüğünüz gibi. E skilllerin de gerçekten çok güçlü vurmaya başlıyor. yani Daha rahat öldürüyorum. Şu an bölüm 7'deyim. Evet arkadaşlar bölüm 10 oldu Benim madencilerim şu anda haritadan yok oldu Çünkü boss geliyor Orklar var gördüğünüz gibi ee, Mananız arkadaşlar orklara saklayın Benden size tavsiye Şimdi gidip Şunu da almam lazım aslında Evet boss'umuz bu Böyle toplu alan şeyde Basabiliyor Cam basmam lazım kendime. Kendime cam bastım. Çıkamıyorum buradan. Ee, çıkamadım. Böyle kaçarak oynamam lazım arkadaşlar. Buna bastım kendime bastım kendime can bastım arkadaşlar şöyle bossa saldırı yapıyoruz böyle slot dönüyormuş gibi arkadaşlar ama benim manam bitti mana bitmesi çok büyük sıkıntı şu can olması lazım gidip can almam lazım İnşallah can veriyor başka bir şey puan herhalde eee, ne yapacağım şimdi ben arkadaşlar olmadı yani benim topladığım puan bu kadar skorum. Toplam hayatta kaldığım dakika. Maden yaptığım solana öldürdüğüm ork işte boss, öldürdüğüm boss kill sayısı tabii ee, öldürebilseydim bunu burada yazacaktı. Bu şekilde arkadaşlar puan yapıp yüksek dereceye girmeye çalışacağız. Daha yüksek puanlar kazanmaya çalışacağız ve ödülden, ödül havuzundan hak sahibi olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir abone olursanız like atarsanız sevinirim. Hadi kendinize iyi bakın. Bye bye.